14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tek dileğim, sağlıkla, sıhhatle, kimsenin burnu kanamadan bu seçim atmosferini tamamlamaktır. Hayırlı hizmet yapacaklara Rabbim nasip eylesin. Milletin malından, devletin malından, kendi menfaatine çalışmayı planlayanlar varsa onlara da nasip etmesin. Memleket millet uğruna çalışacak her vatandaşımız, memleket evladı bizim için çok kıymetli siyasi partilerimiz de bu yarışın önemli bileşenleri her partimizin adayı başta olmak üzere onların yaptığı siyasi çalışmaları saygıyla karşılıyoruz. Yeter ki yarın birbirimizin yüzüne baktığımızda karşı karşıya geldiğimizde mahcup olacağımız bir sözü arkadaşlarımız kullanmasınlar. Geçmişten bu yana uzun yıllar siyasette de bulunmuş bir hemşerimiz olarak, kardeşleri veya abileri olarak ben bunu tavsiye ederim. Adaylarımız bazen vatandaşımızı görünce tabiri caizse ayağını yerden kesip nereden geldiğini unutabiliyorlar. Onu unutmamak lazım. Yani nereden geldiğini hep hatırlayarak o yolda Bugüne kadar dost geçindiği hem vatandaşla aynı şekilde dost kalabilmeyi ilk edinmeler halinde bu siyasi yarışların memleketimize milletimiz hayırlı olacağını düşünüyorum. İnşallah ülkemiz e, e, önemli bir seçimi de geride sağlıklı şekilde bırakmış olur.